Gaz alışverişi ve akciğer sistemi ile ilgili olan son videomuzda alveol keseciklerinden bahsetmiştik. Buraya çizelim. Akciğerlerimizde bahsettiğim alveol keseciklerinden vardır. Ve bunun gibi küçük kümeler halinde bulunurlar. İyi anlamanız için buraya birkaç tane daha çiziyorum. Son videodan hatırlarsanız, vücuda alınan hava önce soluk borusundan geçer. Sonra soluk borusunun ayrılmasıyla oluşan bronşlardan geçer. Bronşların devamında bulunan bronşiyollere ulaştıktan sonra alveol keselerinde son bulur. İşte bu alveol keseciği. Bunlar solunum sistemiyle ilgili konuştuğumuz son videoda bahsettiğimiz çok küçük kesecikler. Tabii ki bu alveol keseciklerini besleyen başka bir bronşiyollerden ayrılarak oluşmuş olan bronşiyoller var. Ama daha fazla detaya girmek istemiyorum şu an. Son videoda gördük ki, nefes aldığımızda, diyafram kasılıp akciğerlerimizin genişlenmesini sağladığında, akciğerler boş alanı doldurur ve ciğerlere hava girer. Solduğumuz hava, atmosferik havayı olduğumuz için, %21 oksijen ve %78 azot gazından oluşur. Ve aslında, atmosferimizde karbondioksit gazı çok az miktarda bulunan bir gazdır. %1'den bile daha az. Kısacası, Nefes aldığınızda, vücudunuzu bu gazları alacaksınız. Alveol keseciklerinin etrafını çevirleyen kılcal damarlara sahibiz. Akciğer kılcal damarları. Bu akciğer kılcal damarlarını çizelim. Kirli kan, oksijen yönünden zenginleşebilmek için alveollere gelirler. Bu yüzden de, oksijen yönünden fakir olan kan morumsu görünebilir. Kirli kan, alveolünün içindeki oksijeni alır. Oksijen, alböölün zarından geçerek bu çok çok çok küçük tüplerin yani kılcal damarların içine girer. Bu olayın gerçekleşmesi kanın rengini kırmızı yapar. Sonuç olarak eğer kan kırmızıysa, ki şu anda kırmızı, kan oksijen açısından zengin demektir. Bütün mesele oksijeni kılcal damarlara alabilmektir. Şimdi kan kalbe geri dönmek için hazır. Bu miktar kalbe giden kanın küçük bir parçası. Kalpten çıkan bir damar ki bu damarda kalpten çıkmış bir atar damardır. Kalbe doğru giden damarlarda toplar damardır. Yani buradaki de bir toplar damar. Şimdi bir soru var. Bu bir önceki videoda gelmişti. Birisi ki bence çok güzel bir soru sormuş. Aldığımız havanın çoğunun azot olduğunu söylemiş. Yani sadece %21'i oksijen. Peki bu bütün azota ne oluyor? Nasıl oluyor da kanımıza geçmiyor? Ve bu gerçekten mükemmel bir soru. Bu soruyu cevaplamak için burada neler olduğunu açıklamak yardımcı olacaktır. Biraz daha büyük çizelim. Şimdi bu bir alveolün içi. Bu alveolün zarı. Aşırı ince. Öyle ki neredeyse tek bir hücre kalınlığında. Hemen yanında kan taşıyan kılcal damarlar var. Ve bu kılcal damarlar, oksijen, nitrojen ve karbondioksit gibi gazları geçirecek yapıdadır. Burada da kalp var. Şimdi, bu kalpten gelen kan, bu da geri giden kan olsun. Kalp iki taraflı çalışıyor. Şu şekilde ifade etmek daha iyi kalpten gelip, kalbe geri dönüyor. Burada kalpten gelirken, sahip olduğumuz kan, kirli kan. Ve aslında yüksek yoğunlukta karbondioksite sahip. Karbondioksiti de e, turuncu renkle yapalım, turuncu renkle. Burada da aslında çok karbondioksit var. Karbondioksit de alveollerden kana geçebiliyor ve kanın plazma kısmında taşınıyor. Yani kırmızı kan hücreleri tarafından taşınmıyor. Neyse, bunu 1-2 saniye içinde konuşacağız, şimdi, şimdi değil. Evet, burada bir küme karbondioksitimiz var. Kirlik andaki karbondioksit yoğunluğu, alveol keseciklerindeki karbondioksit yoğunluğundan daha fazla olacaktır. Yani eğer bu, bu zar karbondioksit için geçirgense, karbondioksit molekülleri alveol keseciklerine nüfuz edebilecektir. Şimdi diğer taraftayız. Burada da oksijenimiz var. Nefes yoluyla oksijeni içimize alırız. Oksijenin havadaki konsantrasyonu %21. Bu yüzden aslında karbondiokside kıyasla çok daha fazla oksijen alıyoruz. Şimdi burası da kirli kan. Biz vücudumuzdaki tüm oksijeni kullanıyoruz. Aslında burada hiç oksijen yok. Bu yüzden oksijen zarın içinden kılcal damara nüfuz edebilecek. Çünkü oksijen yoğunluğu kılcal damarda düşük. Oksijen zarın yüzeyinden geçtikten sonra bir anda kanın oksijen yoğunluğu artıyor ve kan kalbe geri dönmeye hazır oluyor. Atar damar ve toplar damar arasındaki bu geçiş çok hassas bir olay. Burada rahat bir şekilde tamam bu kalpten çıkan bir damar diyebiliyorsunuz. Bu bizim toplar damarımız. Bu damarda kalpten çıktığı için bir atar damar. Bu damarda kalbe gittiği için toplar damarı oluyor. Akciğerlerden oksijeni alan kan Kalbe toplar damar yoluyla geri döner. Bir atardamarın bitiş noktası ile toplar damarın başlangıç noktasını ayırt etmek zor. Sınır olarak karbondioksit yoğunluğunun az olduğu ve oksijen yoğunluğunun çok olduğu yerler gösterilebilir. Akciğer atardamarından başlamak iyi bir fikir. Videonun ilerleyen kısımlarında akciğer atardamarının neden çok özel olduğunu göreceksiniz. Çünkü akciğer atardamarı kalpten çıkmasına rağmen çok az ya da hiç denebilecek seviyede oksijene ve yüksek oranda karbondioksite sahiptir. Yani akciğer toplar damarının damara dönüştüğü nokta çok da belirgin değil. Kan, akciğerden oksijeni aldıktan sonra kalbe geri dönmeye hazır olur. Bu, bir akciğer toplar damarı ve temiz kan taşıyor. Yani bu kana oksijenli kan diyebiliriz. Bu, iki damarın özel olmalarını söylememin asıl nedeni, diğer damarlara göre ters çalışıyor olmaları. Genel olarak atar damarlarımıza baktığımızda, bu damarların temiz kan taşıdığını görebiliriz. Ancak, kalpten akciğerlere giden damar, yani akciğer atar damarı, diğer atar damarlarının aksine kirli kan taşır. Aslında toplar damarların kirli kan taşıdığını görürüz. Ancak akciğer toplar damarı temiz kan taşımaktadır. Bu zıt durumun asıl nedeni ise, akciğerlerin, vücudumuzdaki karbondioksit'i alan ve oksijeni vücuda veren tek organ olmasıdır. Sonuçta burada azot gazı oksijen ve karbondioksitten çok daha fazla miktarda. Peki tüm bu azot mole moleküllerine ne oluyor? Bu sorunun cevabı şudur. Azot kanın içine geçebilir ve geçiyor da. Ama kanın azotu alabilme kapasitesi o kadar yüksek değil. Bu durumda oksijenin neden bu kadar özel olduğunu sorabilirsiniz. Yani neden kanın oksijeni alışı, azotu alışından daha kolay? Bu noktada kırmızı kan hücreleri, yani al yuvarlar devreye giriyor. Kırmızı kan hücreleri, yani burada duran hücreler, yani yandan görünüşünü çizmek isteseydim, en dış kısımda daha şişkin ve orta kısımda da daha basık bir yapıya sahip olurdu. Vücudumuzda damarların içinde dolaşır ve eğer çizecek olursak görürüz ki, Şekilleri aynı tavla puluna benzer. Tepesinden bastırılmış bir küreye benziyor. Ortaları biraz daha basık. Yani aynı, aynı, aynı bir tavla pulu gibi. <gülüyor> Eğer biraz da açık atarak çizmiş olsaydım, aynı bunun gibi görünecekti. Hücrenin her iki tarafında da, orta kısımda, içeri doğru bir basıklık görülürdü. Kırmızı kan hücreleri hemoglobin içerirler. Belki de bütün video boyunca hemoglobin yapacağız. Hemoglobinler, dört tane hem grubu içeren küçük proteinlerdir. Yani, kırmızı kan hücrelerinin içinde milyonlarca hemoglobin proteini var. Sonuç olarak, hemoglobin proteinleri, onları bu şekilde çizeceğim, bu dörtlü hem gruplarına sahipler. Bu hem gruplarının temel bileşeni demirdir. Bu yüzden de demir bizim için çok önemlidir. Eğer vücudumuzda yeterli demir yoksa, vücudunuzun oksijeni işlemesi konusunda sorun yaşarsınız ve hemoglobin işlevini tam olarak yerine getiremez. Ama bunun üzerine demir var. 4 tane hem grubuna sahip. Her bir hem grubu oksijen moleküllerine bağlanır. Oksijene bağlanma konusunda çok iyidirler. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda hem gruplarının oksijeni nasıl serbest bıraktığını göreceğiz. Ancak kanda milyonlarca hem grubu var ve oksijen kırmızı kan hücresinin içine geçtikten sonra hemoglobin üzerinde bulunan hem gruplarına bağlanırlar. Kırmızı kan hücreleri içlerinde hemoglobin barındırdıkları için oksijen alımında bir sünger gibidirler. Çünkü hemoglobin oksijen alma konusunda çok başarılıdır. Kısaca, kırmızı kan hücreleri plazmada bulunan bütün oksijeni emebilme yeteneğine sahip. Plazmayı, Kanı genel oluşturan sıvı olarak görebiliriz. Ancak kırmızı kan hücreleri buna dahil değil. Buradaki kırmızı kan hücresi yeterince kırmızı değil. Kırmızı kan hücresinin neden yeterince kırmızı olmadığını açık bir şekilde şimdi göstereyim. Burada bir kırmızı kan hücremiz olsun. Ki aslında bu bizim zaten anahtar noktamız. Karbondioksitin büyük bir kısmı vücudumuzu plazma içinde dolaşmaktadır. Karbondioksit aslında biraz daha farklı bir formda. Karbondioksit, karbonik asit olarak bulunuyor ve aslında bu durum, kanın oksijeni nerede bırakacağını bilmesini sağlıyor. Ama bu, başka bir videonun konusu. Buradaki kan hücresi, birkaç hemoglobin proteinine sahip. Ancak, bu hemoglobin proteinleri, oksijenlerini bırakmışlar. Bunun sonucunda da görüyoruz ki, aslında kanı kırmızı yapan, oksijene sahip olan hemoglobinlerdir. Kırmızı ışığı yansıtırlar. Oksijene sahip olmadığında, Hemoglobin o kadar kırmızı görünmez. Daha morumsu, mavimsi ya da kısacık daha koyu görünür. Ve bu yüzden vücudumuzda kirli kan taşıyan toplar damarlarımız mavimsi bir renge sahiptir. Bu renk değişimi, oksijenin hem gruplarına bağlanmasıyla hemoglobin proteininin bütün şekil ve oluşumunu değiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Bunu birçok kez gördük. Protein öyle bir şekle bürünür ki, bir anda morumsu ya da koyu renk bir ışığı yansıtmak yerine, kırmızı ışığı yansıtmaya başlar. Bu yüzden de kırmızı kan hücreleri oksijeni alınca kırmızı renk olurlar. Çok yüzeysel olarak değiniyorum. Asıl nokta ise, atmosferde oksijene kıyasla bu kadar çok azot gazı varken biz neden azota kıyasla çok daha fazla oksijeni alıyoruz? Bu sorunun cevabı ise kırmızı kan hücreleri, daha önce söylemiştik. Bu kırmızı kan hücreleri milyonlarca hemoglobin proteinine sahiptir. Bu proteinler de plazmada bulunan bütün oksijeni emerler. Kısacası oksijenin yaklaşık %98.5 yani %98.5'unu emerler. Sonuç olarak kırmızı kan hücreleri hareket halindedir ve kalbe geri dönerler. Kanımızı kırmızı yapanlar da bunlardır. Kırmızı kan hücresinin içinde bulunan hemoglobin proteinimiz var. Bunlar oksijene bağlanırlar. Bu yüzden de oksijenin plazmadaki yoğunluğu düşüktür. Azot gazı için böyle bir sistem yok. Yani azota bağlanan özel bir hücre bulunmamaktı. Azot hemoglobine de bağlanamaz. Bu yüzden de oksijen alımı azota göre çok daha fazladır. Şimdi biraz kırmızı kan hücresi üzerine odaklanmak istiyorum. Çünkü kendisi çok büyüleyici. Hücrelerin yapısıyla ilgili olan videoda, bütün hücrelerin hücre zarına ve DNA'ya sahip olduğunu söyledim. Ve şimdi kırmızı kan hücreleriyle ilgili büyüleyici olan şey, ki zaten içlerinde milyonlarca hemoglobin molekülü veya proteini olduğunu söyledim, hücre çekirdeğine sahip olmamalarıdır. Doğal olarak DNA'ya da sahip değillerdir. Peki bu nasıl bir hücre olabilir ki? Buna ilk söylediğimde canlı mı diye düşünmüştüm. Sonradan ortaya çıktı ki, bu hücreler büyürken bir çekirdeğe sahip oluyorlar. Tüm hücreler içlerindeki proteinleri oluşturmak için, var olmak için ve yapısal olarak kendisini oluşturabilmek için DNA'ya, yani hücre çekirdeğine ihtiyaç duyar. Ama kırmızı kan hücresinde bütün mesele, olabildiğince çok hemoglobine sahip olmaktır. Hayal edebileceğiniz gibi, ki bu durum hücrenin evrim özelliğini de gösterir, kırmızı kan hücreleri, Asıl işlerine başlama seviyesine geldiğinde yani bütün yapısını oluşturduktan sonra hücre çekirdeklerinden kurtulurlar. Hücre çekirdeklerini hücre dışına iterler ve bunun sebebi hemoglobin için yer açmak istemeleridir. Çünkü ne kadar fazla hemoglobininiz olursa o kadar çok oksijen alabilirsiniz. Şimdi asıl konuşmak istediğim konu hemoglobin hakkında gerçekten ilginç olan başka bir özellik. Zaten kırmızı kan hücreleriyle İlgili konuştuk. Doğal yapılarında hücre çekirdekleri olmadığı için oldukça ilginçlerdir. Çok da kısa bir ömre sahipler. 80 ila 120 gün arasında süren bir ömürleri var. Yani uzun ömürlü değiller. Bu felsefi bir soru bile olabilir. Hücre çekirdekleri yokken hala canlılar mı? Yoksa sadece oksijen taşıyan cansız damarlar mı? Ne de olsa kendilerini ya da DNA'larını yeniden üretmiyorlar. Aslında hemoglobin üzerine tartışmak yerine şimdi bu videoyu sonlandırıyorum. Amacım 10 dakikalık videolar yapmakken yani 20 dakikaya çıkmaya başladığımı fark ettim. Bu yüzden bu konuda bu konuyu burada bırakacağım. Bir sonraki videoda hemoglobin ve dolaşım sistemi hakkında daha çok konuşuruz. Eyvallah.